tanıyabilir miyim efendim? Uysal Soysal Asya Motor Yönetim Kurulu Başkanı. Asya Motor bildiğimiz marka Soysal Grup olarak yeni devraldınız. Bize biraz bilgi verir misiniz? Yaklaşık altı ay kadar önce Asya Motoru devraldık. O tarihten sonra zaten başlamış olan üretim yatırımlarına devam ettirdik. Siz tanıyabilir miyiz? Uysal Soysal ben. Asya Motor Yönetim Kurulu Başkanıyım. Asya Motor Soysal Grup olarak yeni devraldı. Biraz bize bilgi verir misiniz? Soysal Grup olarak yaklaşık 6 ay kadar önce Asya Motoru devraldık. Ve bu sürede geçmişten başlamış olan yatırımları hızlandırarak devam ettirdik. Şu anda üretim aşamasındayız. Fabrikanız Nazilli'de yeni kuruldu herhalde. Fabrikamız Nazilli'de 21 bin metrekare alan üzerine kurulu. Üretimle ilgili tüm yatırımlarımızı yaptık. İlk motorumuzu da ürettik. İnşallah diğer motorlar da sırayla üretim aşamasına gelecek. Son hazırlıklarımızı yaptık. Bomba gibi geliyoruz. Soysal Grup el aldığı projelerde hep en iyisini yapmıştır. Asya Motor'da Türk markası olarak... En iyi yere gelecek herhalde. İnşallah yani hedefimiz o. Bugüne kadar e, gel, yaptığımız bütün e, yatırımlarda hep başardık. Çok şükür e, bugüne kadar hep böyle oldu. Asya Motoru'da da iddialı geliyoruz. E, zamanla inşallah çok daha iyi yerde olacağız. Zaten aldığımızda ilk iki veya üçüncü sıradaydı. Bundan sonra çok daha iyi yerlerde göreceksiniz. Peki tüketicilere neler söyleyeceksiniz motorla ilgili? Motorlarımız daha önce tabii Çin'den ithal ediliyordu. Belli bir müddet bu devam etti. Fakat bu aşamadan sonra son hazırlıklarımız bitti. Artık yerli Asya görecekler. Sadece Türk tüketicilere değil, hedefimiz Avrupa'da da çok önemli bir yer almak. Yerli sermaye? Evet tabii ki. Tabii ki yerli sermaye. Benim orada tamam. Ee, tamamen yerli e, sermaye ile kurulmuş bir şirketiz. E, bu bakımdan hem istihdama hem de e, Türkiye'de oluşturacağımız iş gücüne yapacağımız katkı da çok büyük olacak. Başka neden bahsedelim? Şimdi bizim en önemli hedefimiz gerçekten markayı bulunduğu yerlerden çok daha seviyelere çıkarmak. Bunu yaparken tabii çok büyük bir iş potansiyeli oluşacak. En az 500 kişinin iş ve aş alma imkanı olacak. Bunu aileleri ve tedarikçileriyle beraber yaptığımız zaman en az 5-6 bin kişi bu işten istifade edecek. Bizim bütün yatırımlarımız marka üzerine olacak. Markayı çok daha iyi yerlere getireceğiz. Bu konuda da inancımız tamdır. İnşallah başaracak gücümüz var. Müşteri memnuniyeti satış sonrası hizmetten bahseder misiniz? Yani bugüne kadar e, tabii ki Çin'den ithal edilen e, motosikletler olduğu için bazı problemlerle karşılaşıldı. Ancak yedek parça portföyü olarak en büyük portföy sahip bizim firmamızdır. Bu konuda zaten hiçbir sıkıntı çekmiyorduk. Ancak yerli üretimle beraber Tabii ki müşteri memnuniyeti belki 10 misli artacaktır. Yani bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ya markayı marka yapmanın en önemli şeylerinden bir tanesi de tüketici memnuniyetidir. Bu konuda da çok iddialıyız. Şu anda yaklaşık 220 bayi ve satış noktamız var. Bunu yıl sonuna kadar en az 300'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu konuda... Bayağı güçlü partnerlerden partnerlerimiz var. Yeni teklifler de var. Onu artırmayı düşünüyoruz. Çalışmadığımız son süratle devam ediyor. Üretimle beraber tabi pazarlama çok önemli. Biz hem fiyatımızla hem kalitemizle bu konuda çok iddialıyız.